O ağız mı? O şey mi? Kutulu'yu gördük ha. Kutulu'yu gördük. In the distance. Uzakta diyor. Uzaktan gördün kutulu'yu. Ooo! Orada bir şeyler var. Oğlum, color, yani gerçekten kalır Out of Space'de mi getirdiniz buraya? Wow! Böyle bütün Lovecraft öykülerini tek bir yere toplamışlar. Tek bir adaya toplamışlar. Yani şimdi dürüst çok dürüstçe konuşacağım. Çevresinde bu kadar iskeletin yıldanı görünce insanın nedense oraya giresi gelmiyor. Bak bak kafalar hep üçgenin içinde kalmış. E, giriyoruz ama bak aşağı, aşağıda şeyler var ha. Dünyayı bir Tanrının gözüyle görmek için. On bu ne? Bir ışık. Bir, birader hiç çeviremeyeceğim. Ne yaptık lan biz şu an? Ben geri mi gideyim? Ne yapayım? Sen nesin nasıl Böyle bir şey yok ha. Kosmik korkuda. Şu an ne ne seyrediyoruz biz? Ne oluyor lan şu an? Ne... Neyi izliyoruz bizi, Ne görüyoruz biz şu an ya? Abi kule kalktı, yürüyor ya şu an. Ben böyle hiçbir sahne izlemedim ha oyunlarda. Sütun yürümeye başladı. Yürüyen sütun yaptılar. Yürüyen kazık, yürüyen sütun ne ne dersiniz deyin? Çok ilginç. Ya bu oyun şey gibi duruyor böyle. Hadi bir sürü tuhaf bir şeyler koyalım bir. <gülüyor> Neden her yerden dokunlar çıkıyor? Neden her yerden tentacle çıkıyor ya? durdur <gülüyor> dur bunu. Bu benim kızımın sesi. Sen ne olasın ya? Abi bu ne ne ne ne biçim oyun bu ya? Sen nesin? Sen bir küresin. Birisi bilyesini burada unutmuş. Bu ne biçim oyun? Aa Hayır Viral. Peki. Tamam. Yani Ben az o canlı yayında değil miyim şu an? Ben bir ara bir şeyler mi kullandım da şu an ben bunları mı görüyorum? Ne ne oluyor oğlum? Ne oluyor şu an bu neler oluyor? <gülüyor> şey ne yani? Bu, bu ne abi? Ben bunu hiç anlayamıyorum ama bu ne? Bu ne? Bu, bu, bu ne? Ağzını çiğ etli doldurduğunda çok şaşırmıştım. Ya ben de şaşırırım abi. Ama sürekli bir şeyler anlatıyorsun. Nasıl bir aklın varsa. Bu ne? ne oluyor oğlum? Şimdi galiba buraya dokunacağız. Çünkü neden dokunmayalım. Dokunmamamız gerekiyor bu arada ama dokunacağım. Öldüm mü? Ne oldu? Sadece bir renkte Aaa. Resimler var. Resim çekmişler buralarda. Ay. Ay bebek. Anladım. Bir takım bir şey. <gülüyor> bu oyunu çok sevdim ben ya. Yandık. Bakalım bu sefer nasıl bir... Canavar, Tanrı, Gölge, Şeytan bizi şey yapacak. Korkun üstüne depar atalım. ha buraya koyduk. Anladım. Yandık bence yandık. Net bir şekilde yandık. On ne lan? Böyle bir şey okudum hatırlamıyorum ben. Okudum değil, yazdığım bir şeye benziyor daha çok ha. Şöyle cıt cıt cıt cıt cıt cıt. Oh oh oh oh oh. Hay hay hay hay hay hay hay hay hay şey, Bit bu bit. Gerçekten bite benziyor. Ne oluyor lan? Orada bir şeyler oluyor bir sürü iske çocuk bu, bunlar çocuk of ve şimdi derinlikleri doğru kaderini bulacaksın öyle bir amacım yoktu ama en karanlık kuyu atarım kendimi attın zaten ya deme bunu Pes... Bunu deme işte andım en karanlık kuyuya kendimi atarım Değil mi yani? Dek ne yaparsın da? Ya Abi yaparız bir şeyler de ondan sonrasına bakarız yani. Ne olacak ondan sonrasına bakarız yani. Çözeriz kendimiz de. <gülüyor> Ağzım bozulacaktı az daha gerçekten. Şu kadar şu kadar kalmıştı çok ilginç kelimelerin çıkmasına. Anladım. Aha, aldık, o kutulu. Kutulu'yu kızdırdık. Bir korku oyununda yaptım. En kötü karar bu olabilir. Kutulu'ya elinden dokunmak. Ne olacağını biliyorsun. Kutulu peşinden gelecek. Kutuda Kutulu da zombi değil bir şey değil yani. Kocaman tanrısal bir varlık yani. Arkana bak ha. Bu protoplazmik ucube önündeki her şeyi Şey yapacak Oo. Anlaşıldı Hiç böyle olacağını düşünmemiştim başlarken Dedim ki ha, kıyıda böyle küçük küçük şeyler olur herhalde Abi ne biçim bu oyun Gerçekten çok ilginç bir oyun Dagon mu salacağız? Dagon mu? O? o? galiba Dagon. Dagon. Bir şeytan. Kocaman bir şeytan. D Dagon baba diyorlar. Ata Dagon diyorlar bunlar. Salalım mı o zaman? Ne yapalım? Salalım abi. Yani... Ben kimim ki? Aa şey buradaymış lan. Yürüyen kulemiz buradaymış. Ne oldu? Ve Lord Dragon geldi. Biraz sonra bizi yiyecek. O yıkılmadı bak, onu daha iyi yapmışlar. Lord Dragon aptal çık böylece bakıyor. Ya beni, ya beni. Onda kendisi mi kıracak? Onda kendisi Aha, gidiyor. Üzerime basacak? Basmadı. Bir çaplakta bize tabandı değil. Ah kuleye gidiyor. yürüyen kuleye gidiyor. Tabii sen o oturmasın. <Gülüyor> Hayatımda gördüğüm en epik şey bu olabilir ya balık balıksı bir şeytan, tanrısal varlık, varlık, kocaman bir tanrısal varlık, şeytan bir şey. Yürüyen kulenin üstüne çıktı ve şu an ikisi birlikte ufuk çizgisinde yavaş yavaş şey yapıyorlar yani. Gördüğüm en epik şey bu olabilir hayatımda.